Evet 29 Kasım bugün sevgili dostlar aramıza uzunca bir süreden sonra ilk defa bakacağız fazla rahatsız etmeden. Bugün 15 derece civarı hava şu anda aramız 1-2-3-4-5 çeta arasında yoğunlaşmış durumda gayet güzel. Şöyle görebilirsiniz arılarımızı. 15 derece civarı bugün sıcaklık. Biz bugün neden açıyoruz arımızı? Aslında hiç fazla rahatsız etmeyeceğiz. Ancak e, arımıza hazır invert şurup e, vereceğiz. Bu şekilde arı uçuşu olan günlerde arımıza... E, Hazır şurup veriyoruz. Neden şeker değil de hazır e, şurup? Çünkü e, invert şurup hemen tüketebilir e, arımız. Bu yüzden invert şurup veriyoruz. E, çünkü koyu şurup da verebiliriz. Ancak koyu şurup verdiğimizde arılarımıza e, bunun suyunu uçurması gerekecek arımızın. E, şu aşamada yani bugün 15 derece ama akşamları sıcaklık bir hayli düşüyor. Yani 5-6 dereceleri. O yüzden biz e, ara ara parımızı böyle uçuş olduğu günlerde hazır üniversite şurupla besleyeceğiz. E, ki soğuk olan günlerde salkındaki yiyeceğini bitirdiği zaman... Arımız aç kalmasın, ee, tedbir olarak. Evet bugün baya bir arı uçuşu var. Ee, dediğim gibi 15 derece. Uzunca bir süredir video çekemiyoruz. Bundan sonra da e, yine uzunca bir süre muhtemelen video çekemeyeceğiz çünkü iyi gitmediği zaman açamıyoruz arımızı ama e, Şubat ayına kadar bu şekilde arı uçuşunun olduğu e, zamanlarda e, invert çurupla arımızı besleyeceğiz e, şimdiden biraz fazla rahat oldu arımız evet arılarımız gayet keyifli şu anda bu kovanları Eylül ayında kendimiz imal etmiştik. 35 TL gibi bir rakama mal oldu bu kovanlar bize. Ancak gördüğünüz gibi arılarımız gayet keyifli ve huzurlu içinde. Bir sıkıntı yok. Kemirdiler Evet biraz kemiriyorlar. Ancak o kemirmesinin hiçbir zararı olmadı. Öyle çok yüksek rakamlar verip de 500-600 lira, 700 lira verip de ee, strafor kovan almaya bence gerek yok. Şimdi biz kovanlarımızın kapakla aradan kalan kısmını kapatmak için şöyle eski yorgan parçaları kestik. Bu altında naylon var çünkü bizim kovanımızın altı açık plastik taban. Üzerimizde saranaylanı var. Bunun üzerinde çuvalımız en üstte de kapakla aradaki mesafeyi kapatmak için strafor ya da herhangi bir şey de kullanabiliriz. Ama biz bu eski yorganları kullanıyoruz. Çünkü nem yapsa da aradaki e, mesafe bu yorgan o nemi çekiyor. Deneyebilirsiniz. Evet. Kullanışlı oluyor. Evet. Bu da diğer bir kulonimiz. Da biraz hem tarafa toplanmış arılarımız hani gibi hava 16 derece bugün sıcaklık o yüzden hem bir genel kontrol amaçlı açıyoruz arımızı hem de invert çurup vereceğiz arılarımıza beslemek için evet strafor kolonlarda gayet keyifli arılarımız. Herhangi bir sıkıntıları yok. Evet, Bu da bizim diğer bir oyunumuz. Şöyle arı 1, 2, 3, 4 aşağıya koyuyor. 5 6 işte da kümelenmiş Komple. Evet. Bunda gayet keyfi yerinde bir sıkıntı yok. Yani köşeleri biraz kemirmişler ama strafor kovanın. Kemiselerde gayet rahatları yerinde herhangi bir sıkıntıları yok. Bunlara da invert çurup vereceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi paranın genel durumu gayet güzel. Keyifliler. Evet, birazcık kemirsi de strafor kovanımızı sonuçta oradan dışarı çıkmamışlar. İnşallah aralarımız bu kışı bizim yapmış olduğumuz bu strafor kovanlardan kışı çıkaracaklar.